500 gram yayla yoğurtların ambalajları yenilendi. Neden mi? Geri dönüşümü kolay olduğu için, daha az plastik kullanıldığı için, daha çevreci olduğu için. Aynı lezzet yeni çevreci ambalaj. Yayla. Adı da başka, tadı da.